Diyelim ki elimizde C matrisi var. Kocaman bir C çizmeye çalışıyorum. Evet. Bu matrisin A tane satırı, B tane de sütunu olsun. Şimdi C matrisini birim matrisle çarptığımızı düşünelim. Evet, bu da birim matris. Kocaman da bir I çiziyoruz. Sonuç olarak ne elde ederiz? Tabii ki de C matrisini, çünkü i birim matris. Buraya da C yazalım. Ne dedik? C matrisinin A tane satırı, B tane de sütunu vardı. Şimdi bu yazdığımız denkleme bakarak i'nin boyutlarını bulmak istersek ne yapmalıyız? İsterseniz burada videoyu durdurun ve düşünün. Hatta öyle yapın. Durdurun ve düşünün. Birim matrisde çalıştığımız örneklerde, birim matrisi işlediğimiz videolarda buna benzer işlemler yapmıştık. Ve bu örnekte birim matrisi boyutları hakkında bile genel ifadeler kullandığımız C matrisiyle çarpıyoruz. Matris çarpımları ile ilgili hatırlamanız gereken ilk şey, iki matrisi birbiriyle çarpabilmeniz için, ilk matrisin sütun sayısının, ikinci matrisin satır sayısına eşit olması gerektiği. Buna göre, C matrisinin A tane satır varsa, birim matrisinde A tane sütun olması lazım. Evet, sırada birim matrisin satır sayısı var. Kaç tane satırı olur? Tekrar edecek olursak, matris çarpımını yapabilmemiz için, birinci matrisin sütun sayısının, ikinci matrisin satır sayısına eşit olması gerekir. Ayrıca çarpımın satır sayısı, birinci matrisin satır sayısına eşit olmalıdır. Çarpım olan C matrisinin A tane satırı olduğuna göre, birim matrisinde A tane satırı vardır. Birim matrislerle çalışmaya başladığımızda, 3'e 3 bir matris seçtiğimizde, 3'e 3 bir birim matris elde etmiştik. Ama bu örnekte de görebileceğiniz gibi birim matris, her matris için satır ve sütun sayısı birbirine eşit olmayan bu matris için bile her zaman kare olur. Yani satır sayısı sütun sayısına eşittir. 4 e 4, 3'e 3, 2ye 2, 1'e 1, e 1. Kısacası birim matrisleri gösterirken her zaman kullandığımız gösterimi kullanamazsınız. 2ye 2 bir birim matrisi yerine bunu yazabilirsiniz. i, 2. Böyle yazdığınız zaman bile bu matrisin aslında 2ye 2 bir matrisi olduğunu bilirsiniz. 1, 0, 0, Mesela i 5 için ne diyebilirsiniz? 5'e 5 bir matris olur ve bu şekilde gösterilir. 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, Sıfır, sıfır, sıfır, bir, sıfır, sıfır, sıfır, sıfır, sıfır, bir. Bu örnekle göstermek istediğim şey, birim matrisin her zaman kare olacağı. Çarpılan matris kare olmasa bile, birim matrisin her zaman kare olacağı. Bu kadar.